Dörtçüncü gün Türkiye'nin tarlacı dana haber bülteni karşınızdayız. Bültenimize haber tarhımıza haber haber.com ana haber bültenine başlıyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda günün çıkan gelişmeleri listeler için paylaşacağız palaçasverdim. Ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir taratacak olursak socialjet haber ve pinterest haber, ok tar haber, tiktok tar haber, tv haber facebook tar haber, yek haber haber, ai tar haber, tamur tar haber, israr meh haber twitter tar haber reddit ground type 7308 youtube targı haber gibi belki mert harika masyaplarıyla yayınlarız ee, diğer sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıcak olacak değerli dostlar Twitter'da biliyorsunuz canlı yayınlarımız var Twitter'dan yeni abdestimizden mücdeleri takip edebilirsiniz <gülüyor> Evet dostlar, bir kolay da yayındayız efendim. Bir kolay kanalımız. Tarık Haber'de ilerleyen bir zira Canlı yayında da yayındayız değerli dostlar. Canlı yayın kararımız StarKaberTV'den bize ulaşabilirsiniz. Tekrar yanında isteyen kanalımız Tarık Haber TV'den bizi ulaşabilirsiniz. Hala CNN Türk'te yayındeyiz efendim. CNN Türk kanalımız tarh haber gibi bir yere ulaşabilirsiniz. Sperlay yayın da ister dostlar Sperlay kanalımız, Star Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. İlk haberimizde geçiyoruz değerli dostlar. İlk haberimiz ye. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Yüzde 257 arttı dedi. Müjdeyi Erdoğan duyurdu değerli ziyanlar. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa'dan müjdeyi verdi. Yüzde 257 arttı dedi. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan... Akparti Çanlıurfa gen genişletilmiş il danışmanı Meclis toplantısında konuştu. Pamuk ve ayçiçek üreti, üreticilerine müjde veren Erdoğan yeni fiyatlar açıkladı. Erdoğan siyaset gündeminde ayrı, kritik mesajlar verdi. İşte son dakika haberin detayları. Haber, haber, politika, son dakika, Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da müjdeyi verdi. %2, %57 arttı. Son dakika, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da müjdeyi verdi. Yüzde 157 arttı. Son dakika haberi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Genişletilmiş İl Danışması Meclisi toplantısında konuştu. Pamuk ve Ayçiçek üreticilerine müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni fiyatları açıkladı. Erdoğan, siyaset gündemini dahil de kır verdi. İşte son dakika haberinin detayları. Son dakika, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin açıklamalarda bulundu. Pamuk ve ayçiçeği üreticilerine müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyaset gündemine dair de önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte detay. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle. Küresel salgın şartları nedeniyle ilk ziyaretlerimize ara vermek zorunda kalmıştık. İl Kongremize canlı bağlantı ile iştirak etmiştik. Yurtdışı seyahatlerimizin haricinde her hafta sonu bir ilimize gidiyoruz. Geçen hafta Konya'daydık. Öncesinde Gaziantep'in misafiri oldu. CHDP ve Şürekası Ankara'da siyasetçilik oynarken biz Türk Türkiye'yi dolaşıyoruz. Habide kavşağındaki toplu açılış törenimizde Urfalı kardeşlerimizin de şahsımıza karşı sevgisine şahitlik ettik. Resmi rakam olarak 120 bin kişinin katıldığı bir toplu açılışı gerçekleştirmiş oldu. AK Parti teşkilatlarımızın tüm kademelerinde görev yapmış, davamıza emek vermiş kardeşlerime takdir ve teşekkürlerimi ifade ediyorum. Şanlıurfa'nın bizim gönlümüzde farklı bir yeri vardır. Burası Hazreti İbrahim'in mübarek ayaklarının dediği topraklar olmakla birlikte Nis Enviya, Evliya ve Gönül Sultanına vatan olmuş mübarek bir beldedir. Bu şehir tarihi kahramanlık destanlarıyla ilmek ilmek dokunmuş bir yerdir. Burası sadece seçim sandığı ufukta belirince hatırlanan bir şehir olamaz. Burası siyasetçilerin sadece işi düştüğünde kapısını çalacağı bir yer asla olamaz. Urfa'yı anlamak demek bu şehre değer vermek, meftun olmak, tarihiyle, insanıyla, tüm güzellikleriyle bu şehri sevmek demektir. Şanlıurfa'nın ciğeri varken, kebabı varken, dünyaca meşhur mutfağı varken, Amerika'ya FETÖ'cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemeye gidenler bu şehri hak ettiği şekilde sevemez. İthal ekonomik komiserlerine bel bağlayanlar bu ülkenin geleceğine ışık tutamaz. İttigar'a giden yolu benim gibi doğalı Urfalı kardeşlerimin desteği yerine Londra'daki karanlık lobilerin icazetinde arayanlar bu ş**'nı temsil ettiğim anayı idrak edemez. Türkiye'nin kendi ekonomik programına kafa yormak yerine ithal ekonomik bel bağlayanlar bu ülkenin de bu şehrin de geleceğine ışık tutamaz. Aset kulpası ile getirildikleri genel başkanlık koltuklarını korumak için her yolu mübah görenler, Urfa'ya yaşamlı unvanını kazandıran mücadele durdunu kavrayamaz. Allah aşkına ekmeğini yedi, suyunu içtiği ülkesini yabancılara şikayet edenler şu mısralardaki vatan sevgisini yüreğinde hissedebilir mi? Urfa bölücü teröre karşı gösterdiği dik duruşuyla cesur bir şehirdir. Biz her köşesinde bir veliullahın kabri bulunan bu aziz şehri öyle birileri gibi lafta değil hak ettiği şekilde, tüm kalbimizle seviyoruz. Urfa'ya olan aşkımızı da son 20 yıldır olduğu gibi yeni eserler ve hizmetler kazandırarak gösteriyoruz. Biz, Bay Kemal'in cüphesi gibi seçim yaklaşınca proje açıklayıp seçim bitince projeyi unutanlardan, inkar edenlerden değiliz. Öncesi meydanlarda bol bol bedava vaat artık millet etkiyi verince sözlerinin üzerine yatanlardan da değiliz. Söz verdiğimiz işleri de Allah'ın izniyle yerine getirene kadar durmayız. Bir proje açıkladığımızda peşine düşer, o projeyi hayata geçineceye, yatırıma, hizmete dönüşünceye kadar peşinden ayrılmayız. Biz temel atar, o temeli takip eder, sonra da gider açılış kurdelesini keseriz. Pamuk ve Ayçiçek üreticilerine müjde. Bir de pamuk ve ayçiçek üreticilerimize verelim. Pamuk üreticilerimizin mazot ve gübre desteğini dekarda 76 liradan %257 artışla 271 liraya çıkarıyoruz. Küresel fiyatlardaki gelişmeleri dikkate alarak pamuk üreticilerimize kilogram başına düşen fark ödemesi desteğini 1 lira 10 kuruştan 1 lira 60 kuruşa yükseltiyoruz. Böylece küsbü pamukta toplam destekleme tutarımız kilogramda 2 lira 14 kuruşa, dekar başına da 1071 liraya ulaşıyor. Yağlı ayçiçeğinde ise mazot ve gübre desteğini dekar başına 37 liradan %195 artışla 109 lira fark ödemesini de kilogramda 50 kuruştan 70 kuruş seviyesine yükseltiyoruz. Ayçiçeğinde toplam destek tekrarda 297 lirayı kilogramda 1 lira 10 kuruşu buluyor. Bu yıl 2 milyon 750 bin ton çitli kanıp ve 5.50 bin ton ayçiçeği üretimi ile tüm zamanların rekorunun kırılmasını bekliyoruz sen üret yeter anlayışıyla çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz açıkladığımız destekleme fiyatlarının üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum bir ay sonra tarihimizin dönüm noktalarından olan 2023 senesine giriyoruz Cumhuriyet'in 100 yaşını kutlayacağımız 2023 Tepek çok ilki de yaşayacağız yıllardır büyük bir sabır ve kararlılıkla sürdürdüğümüz kritik projeleri 2023 içerisinde hayata geçirmeyi planlıyoruz Ülkemizin yerli ve milli otomobili toplu yılın ilk çeyreğinin ardından yollarda görmeye başlıyoruz. Enflasyonun yakından hızla aşağıya inmesine şahitlik ederek kirli senaryoların yırtılıp atıldığını hep beraber göreceğiz. Biz doğru olanı söyleyeceğiz. CDP ve şürekasının savunma sanayi başta olmak üzere bu projeleri sürdürme iradesi yoktur. Bırakın devam ettirmeyi, nükleer santralden, İDA ve sihalara kadar düşmanlıklarını şimdiye kadar göstermişlerdir. Bunlardan bir şey olmaz. Aynı durum ülkemizin FETÖ ve PKK ile yürüttüğü terörle mücadele operasyonları için de geçerlidir. Bunlar şimdi seçim geliyor. Dört tane başlık üzerinde duracaklar. Ekonomi, diplomasi, terörle mücadele, mülteci meselesi. Şu anda ülkemizde mülteci sorunuyla ilgili bunlar yalan yanlış her şeyi söyleyecekler. Bunlarda yalan en rahat kullanılan bir şey. Bay Kemal bunu yaptığı gibi yanındaki şürekası da aynı şeyi yapıyor. Biz doğru olanı söyleyeceğiz. Böyle bir niyetleri olsa terör örgütüyle arasına mesafe koyamayanlarla bakanlık pazarlığı yapmazlardı. Millete hizmet gibi bir amaçları olsa ülke ülke gezip Türkiye'yi yabancılara şikayet etmezlerdi. AK Parti üye sayısı itibarıyla Türkiye'nin en büyük ailesidir. Kendini bu büyük ailenin ferdi olarak hisseden herkese kapımız sonuna kadar açıktır. Şanlıurfa'dan firesiz bir sonuç bekliyoruz. Elbette tüm bu çalışmaları yoğun bir şekilde yürütürken seçim günü sandıklara da sahip çıkacağız. Sandık kurulu üyelerimizle, mahalle temsilcilerimizle bir araya gelerek en küçük bir aksaklığa meydan vermeyeceğiz. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Sayın Erdoğan bu açıklamaları <gülüyor> yaptı değerli izleyenler. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haber. Geçiyoruz. Değerli izleyenler, dolar günü 18,6 ile yükselişte, 19,6 seviyesinde altın, 1.07, İstanbul borsası günü 4.962, 97, kapattı. CHP yeni vizyonu açıkladı. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedi. Beş maddeyi tek tek sıraladı değerli izleyenler. CHP yeni vizyonu açıkladı. Kılıçdaroğlu beş maddeyi tek tek sıraladı. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda 2. Yüzyıl'a çağrı buluşmasında kurmaylarını tanıtıp CHP'nin yeni vizyonunu açıkladı. Programda ekonomi başta olmak üzere Yeni projeler tanıtıldı. Kapanış konuşmasında sahneye çıkan Kılıçdaroğlu 5 dönüşü maddesini tek tek açıklayarak bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedi. Haber. Haber. Güncel. CHP yeni vizyonunu açıkladı. Kılıçdaroğlu 5 maddeyi tek tek sıraladı. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. CHP yeni vizyonunu açıkladı.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 Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedi. CDP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda 2. Yüzyıla Çağrı Buluşması'nda konuştu. Kılıçdaroğlu dolayısıyla elimizde 3 büyük güç var. Birincisi bize inanan halkımız, ikincisi sizler yani siyasi gücümüz, Üçüncüsü ise dostlarımızla kurduğumuz siyaset üstü güç birliğimiz dedi. Şimdi de derin bir kriz içindeyiz. Kılıçdaroğlu, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 2. Yüzyıla Çağrı Buluşması'nın açılışında yaptığı konuşmada, burada halktan ne için oy isteyeceklerini anlatacağını söyledi. Sadece bir adaya, bir tek adama, bir zümrenin çıkarına asla oy istenmeyeceğini belirten olup, artık oyu halkımızdan, herkes için daha iyi bir yaşama, yeni bir düzene, yeni bir Türkiye hayaline, Yeni bir siyaset kültürüne ve yeni bir siyaset üstü anlayışa o isteyeceksiniz ifadelerini kullandı. Açıklayacağı sistemin sadece krizden çıkma programı olmayacağını dilektiren Kılıçlaroğlu, şöyle devam etti. Evvel Allah orası nispeten çok daha kolay olacak. Krizden alnımızın akıyla ve hep birlikte çıkacağız. Bu zor olan, ülkenin yeniden yapısal bir krize girmesini kalıcı olarak engellemek. Çünkü bu ülke durmaksızın krizlere girdi, krizlerden çıktı, Krizlere girdim, krizlerden çıktı, şimdi de derin bir krizin içindeyiz. Sürekli aynı girdaba düşen halkımız ekonomik ve sosyal olarak dayanılmaz acılar çekti. Bugün ülkenin kaderini değiştirme günüdür. Bunun için yönetim anlayışımızı, yaklaşımımızı kökten değiştirmeliyiz. Ancak bunun çaresi mevcut tek adam gitsin, başka bir tek adam gelsin değildir. Tek adam gitsin mi? Evet gitsin. Tek adam rejimi bitsin mi? Evet bitsin. Ancak yerine çalışan yeni bir sistem gelsin. Yeni bir tek adam aramıyoruz. Meselemiz sadece hükümeti devralma meselesi değildir. CLP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında artık bir daha acımasız, adaletsiz ve kutuplaşmış dönemleri yaşamayacağını vurguladı. CLP'nin ikinci yüzyıla çağrı beyanlamesinde ilan ettikleri gibi ülkenin üzerine çöken kara bulutları dağıtıp, Türkiye'yi çağdaş uygarlığa ulaştırma ve onu aşma kararlılığını bugün bir adım daha ileri taşıdıklarını belirten Kılıçdaroğlu, kurumları yeniden inşa edilmiş, sistemi yasal çerçeveye oturtulmuş, toplumsal güven ve huzurun hakim olduğu, bölgesinde barışın ve refahın merkezi haline geldiği bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Dolayısıyla meselemiz sadece hükümeti devralma meselesi değildir. Mesele Mustafa Kemal Atatürk'ün o büyük hayaline sahip çıkmaktır ve onun vizyonunu tam anlamıyla hayata geçirmek inşallah bu bize nasip olacak diye konuştu. Bugün yepyeni bir güç birliğiyle tanışacaksınız. Kılıçdaroğlu, bugün yepyeni bir güç birliğiyle tanışılacağını ifade ederek, bir siyaset üstü Birlik. Oluşturduğunuz bu yeni siyaset üstü beyin takımından bazı isimleri burada göreceksiniz. Dünyadan ve Türkiye'den konusunda uzman ve itibarlı, 70 kişiden oluşan büyük bir güç birliğinden söz ediyorum dedi. Hem Türkiye'yi karış karış gezdiğini hem de dünyanın önemli ülkelerine gittiğini anlatan Kılıçdaroğlu, bilim, teknoloji ve yatırımın iki büyük merkezi olan Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de ziyaretlerde bulunduğunu, ne derlerse desinler inandığı vizyon yolculuğundan asla geri adım atmayacağını, kısa bir süre sonra Almanya'ya gideceğini söyledi. Seyahatleri sonrasında bu 70 değerli isimle tek tek görüştüğünü, onların siyaset üstü güç birliğine katılmaları için davet ettiğini belirten Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla elimizde üç büyük güç var. Birincisi bize inanan halkımız, ikincisi sizler yani siyasi gücümüz, üçüncüsü ise dostlarımızla kurduğumuz siyaset üstü güç birliğimiz dedi. Birlikte çalışacağımız bazı isimleri paylaştı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bahsettiği bu sistemi hangi mantıkla oluşturduğunu anlatarak, şunları kaydetti bu değerli 70 kişi Türkiye için 24 saat çalışan bir 3 olacak devlet 7 gün 24 saat çalışacak zamanın mekanın en boylanların ötesinde kesintisiz üreten Türkiye'yi şimdiden inşa etmeye başlıyorum bu 70 değerli isim ne bir kişi için ne bir parti için ne de iktidar için çalışacaklar onlar vatanları için çalışacaklar Çünkü Bay Kemal olmak böyle bir şey çünkü benim işim birleştirmektir, çünkü benim işim sistemi kurmaktır, çünkü benim işim sistemi çalıştırmaktır. Benim işim o sistemi ayrıca kalıcı kılmaktır. Bugün, ülkeyi kendileriyle birlikte dönüştürmeye cesaret edenlerin bazılarını tanıştıracağını dile getiren Kılıçlaroğlu, şöyle konuştu. Sayın Cerem Riffkin ile tanışacaksınız. Kendisi Almanya'da Merkel'in Endüstri ve Sanayi Teknolojileri danışmanıydı. Çin devlet başkanının da danışmanlığını yaptı. Benim de yeni endüstriyel dönüşüm başlanışmı. Dünyanın ilk 10 ekonomisti arasında gösterilen Daron Acemoğlu bizimle birlikte olacak. Ben Sayın Acemoğlu'nun gelecek yıllarda Nobel ödülü alacağından da %100 eminim. Sayın Öztrak ülkeye nefes aldıracak makro ekonomik çözümleri, Sayın Göke dijital kalkınma ve yeşil dönüşümü, Sayın Hakan Kara ve Sayın Refet Gül para politikalarını, Ufuk Akçilik istihdam politikalarını, Sayın Hacer Fokko ise sosyal politikaları anlatacak. Bu değerli isimlerle kurduğum sistem, Türkiye'yi hızlıca karanlıktan çekip, aydınlığa çıkaracak. Cumhuriyet kendi özünden güç alarak yeniden şahlanacak. Rıfk'ın, birlikte çalışırsak geniş ölçüde başarılı olabiliriz. Kılıçlaroğlu'nun başlanışmanı danışmanı Cerem Rıfk'in şunları ifade etti. Sayın Kılıçlaroğlu ve ekibiyle çalışmak heyecan verici. Türkiye'nin kapsamlı bir yol haritası oluşturmasına katkı sağlayacağım. A.B. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nde benzer görevler üstlendik. Birlikte çalışırsak geniş ölçüde başarılı olabiliriz. Bu yolculukta tüm Türk halkının bir arada olması gerekiyor. İklim değişiyor. Bilimsel bir gerçek. Öztrak, önce Merkez Bankası'nın başına tüm dünyanın saygı duyduğu birisini atayacağız. Rifkin'in ardından kürsüye CHP sözcüsü Faik Öztrak sahneye çıktı. Öztrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle. Bu yeni dönemi devletler, iyi hazırlık yapan milletler yeni dönemin kazananı olacak. CHP olarak Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında ülkemizi dördüncü endüstri devriminin takipçisi ve tüketicisi değil, geliştiricisi ve üreticisi yapmaya kararlıyız. Temiz enerjiyle, temiz fonlarla, temiz bir toplumla tertemiz bir ülkeyi inşa edeceğiz. Ülkemizin potansiyelini gayet iyi biliyoruz. Önce Merkez Bankası'nın başına tüm dünyanın saygı duyduğu birisini atayacağız. Merkez Bankası'nın araç bağımlılığını güvence altına alacak yasal düzenlemeleri hemen yapacağız. Ekonomik ihtiyaç ve öncelikleri gözeterek 2023 bütçesini yeniden yapacağız. Şatafata ve israfa son vereyiz. Cumhurbaşkanlığı makamını ait olduğu yere Çankaya Köşkü'ne taşıyacağız. Foglu, güçlü sosyal devlet ile fırsat eşitliği dönemi başlıyor. CHP Yoksulluk ve Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foglu şunları ifade etti. Bugün burada ilan edilen vizyon ile güçlü sosyal devlet ile fırsat eşitliği dönemi başlıyor. Bu kalkınma vizyonunun en önemli boyutlarından biri sosyal devlettir. Çünkü sosyal devlet, bir çocuğun beslenme hakkı ile eğitime erişme hakkı arasında bir fark görmez. Prof. Kara, Türkiye'nin önemli bir deneyimi var. Merkez Bankası'nın eski baş ekonomisti ve Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hakan Kara ise video konferans yoluyla katıldığı toplantıda şu ifadeleri kullandı: Geçmişten ders alıp geleceğe yönelik politikaları tasarlamak gerekiyor. Türkiye'nin önemli bir deneyimi var. 2001 krizi sonrası uygulanan politikalar. Bu politikalardan alınabilecek dersleri anlatıp Türkiye'ye özgü makrofinansal tasarım nasıl oluşturulabilir? Buna ilişkin görüşlerimi açıklamak istiyorum. 21. yüzyılda ekonomi politikası deneyimi deyince, arka planda Mn'in MNİ de başrolde olduğu bir kronoloji de benim aklıma geliyor. 2001 sonrası bir enflasyon hedeflemesi uygulandı. Bağımsız para politikası ve Mn'in MNİ kısa vadeli faizleri temel araç olarak kullandı. Buna da sıkı bütçe politikasının faiz için fazla ile eşlik ettiği bir program vardı. Küresel kriz sonrasında yaklaşım değişmeye başladı. Finansal istikrar vurgusu öne çıkmaya başladı. Ama arka planda nin faiz politikası üzerindeki kısıtlar o dönemde başlamıştı. Para politikasının önemsizleştirilmesi diye tanımladığım dönem var sonrasında. Prof. Dr. Refet kaynaktan enflasyon vurgusu. Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı Profesör Doktor Refet Gülkay. Prof. Dr. Refet kaynaktan enflasyon vurgusu. Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı Profesör Doktor Refet Gül kaynak da video konferansta toplantıya bağlandı. Gül kaynak şu açıklamaları yaptı. Bazen Türkiye'de olup biten şeyleri dünyanın bize bir tezahürü olarak anlatmaya çalışıyorlar. Bunlar bize enflasyon veyahut fakirlik Türkiye'ye olan şeyler deme yolları. Bu sorumluluğu bizden atıyor. Belki biraz içimizi rahatlatıyor ama diğer yandan da bunu değiştirme yetkisini de elimizden alıyor. Halbuki böyle değil. Türkiye her ülke gibi bir ülke. Enflasyonun bu kadar yüksek olmasının nedeni adının Türkiye olması, şu enlem bu boylanda olmasından kaynaklanmıyor. Etrafımızda olan biten bizi de etkiliyor. Bunlar tabi doğru ama en nihayetinde rüzgarda savrulan bir yaprak değiliz. Bu ülkede ne olup bittiğine dahil bu ülkenin insanları olarak söz sahibiyiz. Ve bunun sorumluluğunu almak zorundayız. Bu enflasyon bizim yaptığımız bir şey. Dünyanın her yerinde olduğu gibi kötü politikalar kötü, iyi politikalar iyi sonuçlar doğuruyor. Dünyanın hiçbir yerinde işe yaramayacak politikalar Türkiye'de de yaramıyor. Buna da şaşırmamak lazım. Türkiye'de açık bir ırkçılıkla burası Uganda'mız cümlesinde geçen Uganda'nın enflasyonu ile Türkiye'nin enflasyonu. Enflasyonu düşürmüşler ve yükselmemiş. Umarım Ugandalı dostlarımız da Türkiye ile alay etmiyordur. Enflasyona genel bir kötü yönetim göstergesi. Enflasyon bir vergi. Birilerinden alıp veriyor. En adi en aşağılık vergilerden birisi. Zenginden alır, fakire verir. Enflasyon ile büyümek isteyenler çuvalladı. Böyle bir şey yok. Hiç olmadı. Prof. Akcigit, 2013 yılından itibaren kaybetmişiz. Yeni ekonomik sistemin istihdamı sağlayacağı gelişmeleri Prof. Doktor Ufuk Akcigit anlattı. Akcigit eğitim ve istihdam konusunda şu ifadeleri kullandı. 1960 senesinde Türkiye'nin milli geliri Amerika Birleşik Devletleri'nin %20'si civarındaydı. Zaman içinde OECD ülkelerine bakarsanız çoğu Amerika Birleşik Devletleri'ne yakınsamış veya geçmiş. Türkiye olarak aşama kaydedememişiz. 2008 civarında 1960'lar seviyesine gelmişiz. Ne yazık ki o kazanımları da 2013 senesinden itibaren kaybetmişiz. Bugün Türkiye'nin milli geliri Amerika Birleşik Devletleri'nin %15'i seviyesinde. Evet, Türkiye'de daha fazla telefon, internet, yollar kullanabiliyoruz ama bu dünyanın her yerinde olan bir gerçeklik. Biz diğer ülkelere göre daha düşük performans göstermişiz. Firma rekabetine bakmak istiyorum. Türkiye'nin uluslararası alanda rekabetçi olmasını istiyorsak, Türkiye içinde rekabeti sağlamamız gerekiyor. Bu çok kapsamlı bir durum. 4 firma 2020 yılında e-ticaret pazarlama bütçesinin 70'ini oluşturuyor. Böyle bir ortamda rekabet olmaz. Bu acil çözülmesi gerekiyor. Sadece firmaların dinamik olmasını beklemememiz gerekiyor. Rekabet kurumunun da dinamik olması, ileriye dönük olması gerekiyor. Regülasyonlar hassas bir konu. Zaman içinde biriken bir şey. Firma büyüklüğü arttıkça, firma sayımız azalıyor. 50 kişi yerine yaklaşınca firmalarda bir yılma var. Firmalar 50'nin üzerine çıkmamak için kendilerini 49-48 işçiye fark etmiş durumda. 50 ve üstü işçi çalıştıran firmalar, daha kapsamlı regülasyonlara tabi. Bunlardan kaçabilmek için 50'nin altında tutuyorlar büyümek yerine. Ya da kayıt dışı ekonomiye kaçıyorlar. Bu çok tehlikeli bir şey. Bu tarz politikalar hem kayıt dışını tetikliyorlar hem de refaha ciddi şekilde zarar veriyor. Regülasyonları kaldıralım demek değil bu, daha efektif hale getirmemiz gerekiyor. Bu da işin analizini anlayabilen insanların verilere bakarak bunları inceleyip yukarıya raporlaması ve destek vermesiyle olabilecek bir şey bu. Böke'den üretim vurgusu. CHDP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayık Böke, çevre sorunlarıyla büyüme, teknolojiye uyum sağlama ile dijital kalkınma ve yeşil dönüşümü anlattı. Böke'nin konuşmasından satır başları şu şekilde. Bilim insanları konuştu, dinledik, öğrendik, işte biz bilimle siyasetin köprüsünü kurmaya geliyoruz. Tüm bilim insanlarını bilimle siyasetin köprüsünü kurma iradesi gösteren tüm siyasi liderleri ve siyasetçileri, bizi izleyenleri tüm halkımızı aynı coşku ile selamlıyorum. Büyük bir değişimin eşindeyiz 85 milyon ortak geleceğimizin ne olacağına dair keskin bir yol ayrımındayız. Ülkemizi dünyanın ucuz emek gücü deposuna dönüştüren, halkı yoksullaştıran, rantçı, Bilimden uzak ekonomik anlayışla mı devam edeceğiz, yoksa hak temelli kalkınmayla emek ve üretime değer veren yeni bir anlayışla, çağ yakalayan bugün bizde varız diyen yeni kalkınma hikayesiyle mi? Bizim tercihimiz, bizim vizyonumuz belli. Türkiye'yi Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında kalkındıracağız. Ve toplumun tüm kesimleri hep birlikte zenginleşeceğiz. Bugün yaşanıyor olan bu ağır yıkıcı kalıcı bir şekilde hep birlikte ortada kaldıracağız. Nasıl mı? üretimi dönüştüreceğiz. Bugün ekonomi ranta dayanıyor. Dönüştürdüğümüzde üretim yatırımlara dayanacak. Bugün ekonomi ağır bir sömürü düzeni içerisinde yürüyor. Yarın kalkınma olacak. Bugün vergi yükü halkın omzuna bırakılmış vaziyette. Yarın adaletli bir vergi düzeni olacak. Dönüşen üretimle istihdam yaratacağız, verimlilik yaratacağız, gelirleri artıracağız, hayat pahalılığına son vereceğiz. Kaliteli hayatları hep birlikte yaşayacağız. Üretimi dönüştürdüğümüzde herkes için iş herkes için istihdam olacak. Bugün çalışanların altı 5i asgari ücret veya ona yakın ücret alıyorlar. Ama umutsuzluğa yer yok. Üretimde yapacağımız dönüşte verimlilik artacak ve ücretler herkes için yükselecek. Bugün dünyanın çalışanlar için en kötü çalışma koşullarına sahip 10 ülkesinden biri Türkiye. Ama üretimde yapacağımız dönüşümle güvenceli istihdamda sosyal adaleti mutlaka sağlayacağız. Bugünün rankçı zihniyeti, doğayı katlederek iklim krizinin en ağır koşullarıyla halkı baş başa bırakmış vaziyette. Ama üretimde yapacağımız yeşil ve mavi dönüşümle yani temiz üretimle nefes alacağız. Bu dönüş yarını beklemeyecek bu dönüşüm bittiler olduğunuz gün başlayacak. Prof olur, Türkiye potansiyelinin altında büyüdü. MHT Ekonomi bölümünden Daron Acemoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı. Türkiye'nin büyüme dinamikleri az çok biliniyor. 80'lerin sonunda ve 90'larda potansiyelinin çok altında büyüdükten sonra, Türkiye, 2001-2006 yılları arasında, gayri safi hasıla büyüme oranını %6'lara kadar çıkardı. Sonra daha istikrarsız ve orta oranlı bir büyüme görüyoruz. Ama büyüme oranından daha da önemlisi, büyümenin kalitesi. Büyümenin kalitesinin çok yönü var ama ana problem Türkiye'de verimlilik. Büyümenin, verimliliği artırmaması. Kılıçdaroğlu bir kez daha sahneye çıktı. CDP lideri Kılıçdaroğlu konuşmaların ardından yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı. Ben size bir adaya oy vermeyeceksiniz derken ne söylediğimi anlatabildiğimi düşünüyorum. Bir sistem çalışacak ve emin olun iktidara geliyoruz. Bunu köklü değişimle değiştireceğiz. Bu benim en büyük ve en güzel mirasım olacak. Bugün verdiğimiz kavga Türkiye'nin yarın nasıl bir ülke olacağının kavgası. Bugün size ana muhalefet partisinin başkanı olarak seslenmiyorum. Kuracağımız sistemin siyaset üst bir güç birliğinin parçası olarak sesleniyorum. Altılı masa altı vatanseverin oluşturduğu bir masadır. Zorbalık direnen altı tane lideriz biz. Türkiye için kenetlendik. Halkımızın haysiyetli yaşamı için kenetlendik. Biz altın lider olarak yürümeye devam edeceğiz. Gece gündüz ortak bir program için çalışıyoruz. Meral Hanım merttir. Temel Bey bilge ve cesurdur. Ahmet Bey ile vatan için bir araya gelmek için asla tereddüt etmedik. Gültekin Bey de Menderes'in gençliğini görüyorum. Ali Bey'in başarılarını biliyorum. Altılı masadaki her partinin kadrosu geniş ve yeterli. Dünyanın her yerinde bağımsız çok büyük fonlar var. İktidarımızın ilk 3 yılında 70 milyar dolarlık fon alacağız. 150 milyarlık gelir sağlayacağız. Türkiye büyük potansiyele sahip bir ülke ama yolsuz yönetim yüzünden iyi yönetilemiyor. Kirli sermayenin yazdığı 418 milyar doları tahsil edilmek üzere onların borç defterine yazdım. Dünyanın neresinden neyiniz varsa hepsini biliyorum. Bu parayı hukuk içinde sizden alacağım. Bu devleti yönetenlerin onurlu çalışanlara borcu var. Ücretli çalışanlar büyümeden hiçbir zaman faydalanamadı. Bizim hesaplarımıza göre 300 milyar dolar ücretli çalışanların alacağı var. Biz bunu çalışanlara iade etmeye geliyoruz. Halkımızı zenginleştireceğiz. Projelerimiz hazır. Kalıcı zenginleşmek için 5 kolonla dönüşümü gerçekleştireceğiz. Birinci kolon, endüstriyel dönüşümü gerçekleştireceğiz. Başta İstanbul olmak üzere metropollerindeki yoğun Anadolu'da sağlanacak istihdamla dağılacak. İkinci kolon, işçi dönüşümü. Sağlayacağımız eğitimle işçiler daha donanımlı hale gelecek. Üçüncü kolon, enerjideki dönüşüm. Temiz enerji yatırımları yapılacak. Depolama işlemleri sağlanacak. Petrolün nerede olacağını tayin edemeyiz. Ama çipin nerede üretileceğini belirleyebiliriz. 21. yüzyılın sorunu çip krizidir. Dördüncü kolon, gıda bolluğu bereketi. Bu beceriksiz yönetim bizi ya da nohuta da muhtaç hale getirdi. Göreceksiniz tarımdaki değişimimize 85 milyon tanık olacak. Süt üreten de kazanacak. Et üreten de kazanacak. Hiçbir çocuğumuz yatağa aç girmeyecek. Beşinci kolon, hızlı istihdam sağlanacak. İlk başta 3,5 milyon kişiye iş istihdamı sağlanacak. Kişi başına düşen milli gelirimiz 20 bin doların üzerine çıkacak. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ey dünya, sana rakip olmak için geliyorum. Türkiye bir yıldız gibi parlayacak. Haydi arkadaşlar başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz. Türkiye'nin şampiyonlar ligi kadrosu hazır. Kılıçlar olur. Konuşma öncesi sosyal medyadan Türkiye'nin ekonomide ve endüstriyel dönüşümde şampiyonlar ligi kadrosu hazır. Çünkü Türkiye bunu hak ediyor. demişti. Türkiye'nin ekonomide ve endüstriyel dönüşümde şampiyonlar ligi kadrosu hazır. Çünkü Türkiye bunu hak ediyor. Saat 14'te görüşmek üzere ikinci yüzyıla çağrıp bir Twitter konumcu. Kemal Kılıçdaroğlu, Kilic Daroglu, Dizem Mürük, 2022. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ekrem İmanoğlu ve Canan Kaftan. Anhaber Vürtelimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Ve diğer haberimizle geçiyoruz. <gülüyor> Uzun süredir böylesi görülmedi. Elenzer ama bu maçın önüne geçti. Süper Lig'in Yıldız'ı Dünya Kupası'na damga vurdu. Süper Lig'in Yıldız'ı attı. Golü Dünya Kupası'na damga vurdu. Hacı muhteşem vuruş geldi. Dünya Kupası... 2022 FIFA Dünya Kupası grup eee etabının tamamlanmasıyla birlikte son 16 turu heyecanı başladı. Son 16 turunun ilk maçında Hollanda'ya ABD karşı karşıya geldi. Karşılaşma Hollanda'nın 3 birlik üstünlüğüyle sonuçlanırken ABD'nin tek sayısının sahibi Hajević'ten attığı gol sosyal medyanın gündemine oturdu. Süper Lig'de Antalyaspor forması giyen golü izleyenleri adeta büyüledi. 2022 Dünya Kupası. Süper Lig'in yıldızı attığı golle Dünya Kupasına damga vurdu. Hajiri muhteşem vuruş. Süper Lig'in yıldızı attığı golle Dünya Kupasına damga vurdu. Hajiri muhteşem vuruş. Dünya Kupası haberleri. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup etabının tamamlanmasıyla birlikte son 16 turu heyecanı başladı. Son 16 turun ilk maçında Hollanda ile Amerika Birleşik Devletleri karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Hollanda'nın 3-1 lig üstünlüğü ile sonuçlanırken, Amerika Birleşik Devletleri'nin tek sayısının sahibi Hacer Hilton attığı gol sosyal medyanın gündemine oturdu. Süper Lig'de Antalya spor forması diyen Hilton golü, izleyenleri adeta büyüledi. Dünya Kupası haberleri, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı resmen başladı. Hollanda ile Amerika Birleşik Devletleri, Halifa International Stadyumunda karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye sahne olan müsabakada kazanan taraf 3 birlik skorla Hollanda oldu. Portakallar, bu sonucun ardından adını çeyrek finale yazdırdı. Dünya Kupası'na damga vurdu. Maçta Amerika Birleşik Devletleri'nin tek sayısını kaydeden Haji Rift'in attığı gol ise Dünya Kupası'na damgasını vurdu. Ulaşılamayacak köşeye bıraktı. Karşılaşmanın 76. dakikasında sağ kanattan gelişen Amerika Birleşik Devletleri atağında topla buluşan Pulisic'in ortasına topuyla vuran Reich, meşin yuvarlığa ulaşılamayacak bir köşeye bıraktı ve skoru 2-1'e getirdi. Sosyal medya onu konuşuyor. Amerika Birleşik Devletleri, mücadeleden 3-1'lik mağlubiyeti ayrılsa da Haji Rigston attığı gol, sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Rigston attığı gol. En çok aranan haberler. İli Ana haber bir devam ediyor. Değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Şizofren sözleri gündem olmuştu. Kaftancalı ve İmamoğlu karşı karşıya gelince dikkat çeken anlar kameralara yansıdı. CHP'nin ikinci yüzyıla çağrı vizyon toplantısında dikkat çeken anlar yaşandı. Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu tokalaşmadı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu arasında gerilemiş, yaşandığı iddia edilmiş ve taraflardan açıklamalar gelmişti. CHP'nin İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlediği ikinci yüzyıla çağrı buluşmasında dikkat çeken anlar yaşandı. Programda aralarında gergenlik olduğu öne sürülen Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu to tokalaşmadı. O anlar kameralara ambeyan yansıdı. Haber. Haber. Güncel. CLP'nin ikinci yüzyıla çağrı vizyon toplantısında dikkat çeken anlar. Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu tokalaşmadı. CLP'nin ikinci yüzyıla çağrı vizyon toplantısında dikkat çeken anlar. Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu tokalaşmadı. İstanbul Büyükşehir Belediye İBB, Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu arasında gerilim yaşandığı iddia edilmiş ve taraflardan açıklamalar gelmişti. CHP'nin İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlediği ikinci yüzyıla çağrı buluşmasında dikkat çeken anlar yaşandı. Programda aralarında gerginlik olduğu öne sürülen Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu tokalaşmadı. Bu anlar kameralara yansıdı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu arasında gerilim yaşandığına yönelik iddialar gündem olmuştu. Kaftancıoğlu'nun kendisine şizofren dediği iddialarının ardından Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz hafta bir açıklama yapmış ve Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Yani bu bahsi geçen kelimeleri söylememiştir diye düşünüyorum ifadelerini kullanmıştı. Canan Kaftancıoğlu ise konuyla ilgili Twitter hesabından art arda paylaşımlarda bulunmuştu. Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanmıştı. Söylediğim iddia edilen, hatta iftirası atılan şizofreni ifadesinin tıbbi bir tanı olup hakaret olarak kullanılamayacağını en iyi biz hekimler biliriz. İfadeyi hakaret amaçlı kullanmak, bu tanıyı almış hastalarımıza en büyük hakaret olur çünkü. Dolayısıyla yalan. Yazmaya başlamışken iddia edilen diğer ifadeler ise ırkçı ve ayrımcı ifadeler olup, yaşamı boyunca nefret söyleminin karşısında durmuş biri olarak nefret ve ayrıştırıcı söylem kullanmadım. Bundan sonra da kullanmam. CHP yeni vizyonunu açıklıyor. Kılıçdaroğlu Üç büyük gücümüz var. İmamoğlu ve Kaftancıoğlu tokalaşmadı. CHP'nin ikinci yüzyıl programında herkesle tokalaşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmanoğlu ile tokalaşmadı. İkilinin sadece kafalarıyla birbirlerine selam vermesi dikkatlerden kaçmadı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ona haber bir temiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Hazırlık maçına büyük protesto yapıldı. Önce yukulandı sonra ıslıklandı değerli izleyenler. Son dakika haberin göre Galatasaray'ın Rayo Valentio'yu ağırladığı hazırlık maçının son dakikasına olay Berkan, Kut Berkan Kutlu oyunu çıkarken ıslıklandı. Son dakika haberine göre FIFA Dünya Kupası nedeniyle ilk devre Aray'ı iyi değerlendirmek isteyen Galatasaray hazırlık maçlarıyla forma kalmaya çalışıyor. Süper Aros lider Fenerbahçe'nin iki 2 puanı gerisini ikinci sırada yer alan Sarı kırmızılar hazırlık maçında İspanya'nın Rayo Valentino takımı ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın bakan bir sabırlık mağlubiyetle ayrılan da son dakikada oyundan çıkan Berkan Kutlu taraftarının temkisine uğraşsın. Spor. Spor. Galatasaray. Son dakika Galatasaray'ın Rayyol Valycıoğlu ağırladığı hazırlık maçının son dakikasında olay. Berkan Kut oyundan çıkarken ıslıklandı. Son dakika Galatasaray'ın Rayyol Valycıoğlu ağırladığı hazırlık maçının son dakikasında olay. Berkan Kut oyundan çıkarken ıslıklandı. Son dakika haberleri. FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Galatasaray hazırlık maçlarıyla for kalmaya çalışıyor. Sport Toto Süper Lig'de lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Sarı Kırmızılılar, hazırlık maçında İspanya'nın Rayo Valdecan'ın takımı ile karşı karşıya geldi. Müsabakadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'da son dakikalarda oyundan çıkan Berkan Kutlu, taraftarın tepkisine uğradı. Son dakika haberleri, takımlar, FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada formlarını korumak için yoğun çaba gösteriyor. Dünya Kupası arasına Spor Toto Süper Lig'de lider Fenerbahçe'nin iki puan gerisinde ikinci sırada giren Galatasaray, hazırlık maçında Rayo Valdicano ile karşı karşıya geldi. Valdicano kazandı. nef Stadyumunda oynanan maçta kazanan taraf, bir sıfırlık skorla Rayo Valdicano oldu. Berkan Kutlu yerini Efe Akman'a bıraktı. Galatasaray'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, 88. dakikada yerini Efe Akman'a bıraktı. Islıklarla kenara geldi. Maçta etkisiz bir performans gösteren milli futbolcu, stadyumda müsabakayı takip eden taraftarlar tarafından yuhalandı ve ıslıklarla kenara geldi. Sarı-kırmızılı tribünlerden, maçın son düdüğünün gelmesiyle birlikte yeniden ıslık sesleri yükseldi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. G Saray'dan Tatsız Prova. O haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimizi geçiyoruz. Seçime aylar kala çok konuşulacak. Z kuşağı anketi geldi. Büyük sürprizler var değerli izleyenler. Seçime aylar kala çok konuşulacak. Z kuşağı anketi geldi. Büyük sürprizler var. 2020 seçimine 6 ay gibi bir zaman kala Anket şirketleri de peş peşe araştırmalarını açıklamaya sürdürüyor. En son yapılan ankette oracı araştırma şirketi Zeykuşağına bu pazarda seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusunu yöneltti. Gençlerin %20'ye yakını kararsın cevabı verdi. Ankette CHP %16,5, AK Parti 13,5, Mustafa Sargönü'nün TDP'si ise %4.2 şekilde tercih edildi. Şirket anket çalışmasının 42 ilde yüz yüze yapıldığını bilirtti. Haber. Haber. Politika. Seçimi aylar kala çok konuşulacak Z kuşağı anketi. Büyük sürprizler var. Seçimi aylar kala çok konuşulacak Z kuşağı anketi. Büyük sürprizler var. 2023 seçimlerini 6 ay gibi bir zaman kala anket şirketleri de peş peşe araştırmalarını açıklamayı sürdürüyor. En son yapılan ankette O.R.C. araştırma şirketi, Z kuşağına bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz, Osuno yönetici gençlerin %20'ye yakını kararsızım cevabı verdi. Ankette CHP'de %16,5, AK Parti %13,5, Mustafa Sarıgül'ün siyasi ise %4,2 şekilde tercih edildi. Şirket anket çalışmasının 42 ilde yüz yüze yapıldığını belirtti. Türkiye gündeminde 2023 seçimlerine kısa bir süre kala Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin tartışmalar hız kazanırken anketlerden gelen sonuçlar da merakla takip ediliyor. Hem siyasi partilerin hem de vatandaşların merak ettiği kamuoyu araştırmalarında seçmenlerin oyunu hangi partiye vermeyi düşündüğüne dair yanıt aranıyor. O.R.C. araştırma tarafından yayınlanan son çalışmada bu pazar seçim olsa kimi oy verirdiniz sorusu Z kuşağına soruldu. İşte O.R.C. araştırmanın 27-30 Kasım 2022 tarihleri arasında 42 ilde Z kuşağı seçmenlerinden oluşan 2.730 kişiyle yüz yüze yaptığı anketin sonuçları. Gençler Kararsız Son ankette gençlerin %19-5'i kararsızım cevabı verirken, %19-1'i CHP, %16-5'i İYİ Parti, %13-5'i ise AK Parti cevabı verdi. Z kuşağı gençlerden müthi oy vereceğini açıklayanlar %7 olurken, müthi oy vereceğini söyleyenlerin oranı %5-5 oldu. Mustafa Sarıgül sürprizi Mustafa Sarıgül'ün tüpsine oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde42 2 Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'ne oy vereceğini söyleyenlerin sayısı ise %4 çıktı. Orjinin Kasım ayında yaptığı bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz anketine göre ise Cumhur İttifakı'na %37,9, Millet İttifakı'na ise %42 oy çıkmıştı. 18-23 Kasım tarihleri arasında yapılan anket göre partilerin oy oranı şöyle gerçekleşmişti. AK Parti %31,1 CHP %24,2 İYİ Parti %17,8. BDP %7,4. Milliyetçi Hareket Partisi %6,8. İmanoğlu veya Yavaş Aday olursa ne karar verecek? Açıkladı. Son yapılan seçim anketinde çok konuşulacak tablo. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Cumhurbaşkanı. Değerli izleyenler bu haberimizle birlikte tarikhaber.com ana haber bilgilerinin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleriz. Sitemizde yazılan reklamlara tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak ile iyi akşamlar dileriz. Hoşçakalın.